9'un karesini sadeleştirmemiz istenmiş. 9'un karesinin ne olduğunu biliyoruz, 81 eder. Ama biz onu 9'un karesi olarak tutacağız. 9'un karesini 3. kuvvete sadeleştirmemiz isteniyor. Ve sonra cevabımızı üstlü sayı biçiminde vermemiz isteniyor. Ki bu da üstlü sayıları değiştirmemiz gerektiği anlamına geliyor. Üstlü sayıları çarparak çok büyük sayılar elde etmemizi istemiyorlar yani. Bu soruyu nasıl çözebileceğimizi düşünmeye başlayalım. Elimizde 9'un karesinin üçüncü kuvveti var. Eğer üslü sayı kurallarını biliyorsanız, bu soruyu çözmenin en kolay yolu, eğer elinizde iç içe üslü sayıların kuvvetleri varsa, elinizdeki kuvvetleri çarpmanız yeterli. Yani bu, 9 kere 2 çarpı 3'ün kuvvetine eşit olacak. Başka bir deyişle 9'un 6. kuvveti olmuş olacak. Ve soruyu çözmüş olduk. Cevabımızı üslü sayı formunda ifade ettik, 9'un 6. kuvvetini sadeleştirdik. Peki, üslü sayı formu olmayan durum nasıl olur? Üslü sayı formu olmadığı zaman, 9 çarpı 9 çarpı 9 çarpı 9 çarpı 9 çarpı 9 işlemini yapmış oluyoruz ve dolayısıyla elimizde çok büyük bir sayı oluyor. Bunu çözmek için bir hesap makinesine ihtiyacımız olsa ve hesap makinamız yoksa bayağı zamanımızı alır, değil mi? Sonuç olarak cevabımız 9'un 6. kuvveti. Eğer bu formülü beğenmediyseniz soruyu başka formüller aracılığıyla da yorumlayabiliriz. Mesela 9'un 3. kuvvetini başka nasıl ifade edebiliriz? Bunu farklı bir renkte göstereceğim. 9'un karesi çarpı 9'un karesi çarpı 9'un karesi, evet. 9'un karesinin 3. kuvvetine eşit olur değil mi? Diğer bir üstü sayı formülünü de öğrenmiş olduk. Ya da bir başka deyişle üslü sayı kuralını öğrenmiş olduk. Eğer aynı taban farklı kuvvetlere ayrılıyorsa ki elimizdeki durumda kuvvetler aynı. O zaman çarpımlarını alıyoruz. Ki bu da aynı tabanı alıp tabanı üstlerin toplamının kuvvetine göre çözmek anlamına geliyor. Yani 9'un ikinci kuvveti 2 artı 2. 9'un 6. kuvvetine eşit olmuş oluyor. Ki bunu bir daha yazmaya gerek yok değil mi? İki yolla da aynı sonuca ulaşılıyor. Ve şu noktada üsleri topladığınıza dikkat edin. Bunu yapmamızın sebebi, elimizde aynı tabanın olması ve çarpma işlemi yapıyor olmamızdı. Yani üslü sayıları topladık. Burada üsleri çarptık. Çünkü elimizde iki farklı kuvvet vardı. Ve biz bu kuvvetleri tek bir kuvvetle birleştirdik. Hangi yolu seçerseniz seçin, kuralları doğru uyguladığınızda her zaman 9'un 6. kuvvetini elde etmeniz gerekiyor. Bu kadar.